Masa üstü lazer işaretleyici Watson FLTT yüksek hızla ve doğru bir şekilde resim çizme kabiliyetine sahiptir. İşaretleyicinin yardımıyla ideal nitelikteki kenarlara sahip kaliteli ve ayrıntılı resim elde edebilirsiniz. Fiber optik iterbiyum lazer metalden, plastikten, deriden ve suni deriden yapılan hediyelik eşyaların ve hazır ürünlerin markalanması ve kazınmasında kullanılır. Makine, hava soğutması ve 20 kHz ile 60 kHz arasında değişen bir lazer frekansı olan 20 Watt'lık Max Photonics radyatörü ile donatılmıştır. Satın alırken, Raisus ve IPG gibi diğer üreticilerden de seçim yapılabilir. Ayrıca sipariş verirken radyatörün gücünü 20 ile 50 Watt arasında seçebilirsiniz. Üreticiye ve güce bağlı olarak 2 ile 500 kHz arasında çeşitli ışının frekans dizisi de olabilir. İşaretleyicinin çalışma hızı 7000 mm bölü saniyeye ulaşabilir. Standart takımda 150x150 mm çalışma alanı olan f teta lensli bir işaretleyici sunuyoruz. Kullanım amacına göre 75x75 mm ile 300x300 mm'ye kadar çalışma alanları sunabiliriz. Kontrol, ASCAD lazer markalama programı ile yapılır. Vektör ve tarama formatları ile desteklenmektedir. Ayrıca, yazılımın içinde markalama ve barkodlama için yerleşik bir jeneratör bulunmaktadır. Kaldırılabilir tarayıcı, odak mesafesinin ayarlanmasına yardımcı olur ve büyük boyutlu ürünlerle çalışmayı sağlar. Silindirik veya küresel şekle sahip nesnelerle çalışabilmek için döner bir cihaz kurmak mümkündür. Makine takımının içinde işin hızını ve üretkenliğini önemli ölçüde artıran, özellikle seri üretime uygun bir işlem başlatma pedalı bulunur. Watson FLTT işaretleyicisi sarf malzemelerinin kullanılmasını veya değiştirilmesini gerektirmez. 220 voltluk bir şebekeden çalışır ve ateşleme ünitesinin hizmet ömrü 100 bin saate kadardır.